Aralarını bozdum mu? Evet baba, onları birbirine düşürdüm. Birbirlerine küfürler ettiler, kavga ettiler. Yani aralarını bozdum. Geriye sadece fakirle hırsız kaldı. Onları da biraz zaman verirsen yani bir iki hafta versen, onları da zaten hallederiz. Güzel, güzel. <gülüyor> Onlar birbirlerini öldürecekler. Birbirlerinin kafasına sıkacaklar. Lan oğlum ben Behzat abi hatırına bir şey yapmıyorum lan. Onlar birbirini öldürecek. Hem hırsızı elemiş oluyorum buradan. Hem de hırsız ölmüş olacak yani. Bir taştaki kuş. Enayi kuşlar. <gülüyor> Mehmet çaktı mı olayı şimdi? Bökülük süper bir şey ama. İşte çılgınla hırsız birbirine girdi. Daha ne istiyorsun ya? Ya bundan iyi bir şey mi olur ya? Bu hayatta bundan iyi bir şey bana göster. Sana al bir milyon dolar. Çok çok aşırı güzel. Mükemmel. Yok ya ben dayanamıyorum kardeşim Ben gidip dalacağım şuna ya Evet evet Ben gidip dalacağım şuna Bana o küfür etti yani Ona ben bir şey yapmadan mı duracağım Şeytan diyor git, git Sık kafasına Git sen yana Çılgın ver buraya Çık git lan eminle Senin ben tavarı ya. Şerit, şerit, şerit. Üf. Kavga başladı lan. Çekirdeği yazaydım keşke. Lan dizinin en heyecanlı yeri be. Durun durun. Tamam ben almıyorum ama siz alabilirsiniz. Hemen videoyu durdur. İçeriden çekilecek falan kola, ne varsa getir yani. Çay falan koy öyle devam et. Bekiliyorum sizi. Koydun mu? E, devam et o zaman. Play. Play is Yeter la. Artık buraya kadar. Lan hırsız. Ne yapayım lan? Kardeşim o senin yapma. Üf, hırsız silahı çıkardı. Üf, çılgın da çıkardı silahı. Kim kime sıkacak acaba? Çılgın hırsız mı? Hırsız çılgın mı? Kadar. Çılgın Ne yaptın lan Ne yaptın Hırsız çılgını vurdu Çok acınacaklı ya Ya sanıyorum kendimi valla Lan en yakın arkadaşlar birbirini vurdu ya Bravo bravo Gerçekten güzel bir bölümdü Yönetmen ve senarist çok iyi iş çıkarmış Alkışlayın onu Aa, Bravo bravo Çok canın acıdı mı lan? Yok kanka Sinek ısırığı gibiydi Yalnız güzel ters bir şey yaptık ha Vallahi beyler bana taş çıkardınız ya siz neymişsiniz? Çok gerçekçi oynadınız? E ee, oğlum bizim de işimiz bu. Oynamak. <gülüyor> ne güzel oynadım değil mi? Keşke elimde bir ad verseydiniz. Neyse abi. Mehmet tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Bizi buraya niye topladın lan? Ben gidip rakı içecektim. Tamam sonra içersin? Şimdi Şu Vesat abinin yanındaki arkadaş Mehmet diye bir arkadaşımız. Yani Remzi'nin içine sızacak. Aslında şöyle olacak. Bu adam bizim aramızı bozmaya çalışacak. Nasıl yani lan? Ben bu adamı o döveyim. Hayır oğlum. Aslında bu adam bize çalışacak. Yani Remzi'nin içine sızmış olacak ama bize çalışıyor. Anladın mı? He. Şimdi Çılgın sen çelik Yelik giy veya fakir. İşte hepiniz çelik elik giyin. Norud ne, ne olmaz. Mehmet iş için teşekkür ederim. Sağ abi zamanında bizi dayak erken kurtarmıştın. Lafı bile olmaz. Evet beyler ben şimdi size çelik elik denizi vereceğim. Siz bunları giyin. Sana da vereyim. Sana da Gelsen hırsız Tamam ben de takacağım şimdi bir saniye Hepiniz geliniz, değil mi Evet O zaman benimle ilgileyim Tamamdır İş tamam beyler Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ederim Umarım Remzi bir şey anlamaz Anlamaz oğlum o keris